Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda 7500 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi oyun bilgisayarları videomuza karşınızdayız. Malum şu anda hepimiz bir karantina sürecinden geçiyoruz. Hafta sonları sokağa çıkmaya yasağı ediliyor. Zaten 20 yaş altındaki kitle şu anda evlerine kısıtlanmış durumdalar. Dışarı çıkamıyorlar yani. Dolayısıyla böyle bir zamanda oyun bilgisayarları en iyi liman diyebiliriz. Çünkü pek çok oyun elinizin altında oluyor. Sürekli indirimler falan geliyor. Konsol tarafına göre oyun fiyatları çok çok çok daha makul arkadaşlar. Dolayısıyla oynayabileceğiniz bir sürü ücretsiz oyunda oluyor. Örneğin Epic Games Store geçtiğimiz günlerde Just Cause 4'ü vermişti. Dolayısıyla bu tarz bedava oyunları da kovalayarak karantina zamanında evde keyifli vakit geçirmeniz mümkün oluyor. Lakin iyi bir oyun bilgisayarınız varsa eğer yoksa yine sıkılabilir. Biz de bu amaçla sizlere oyun bilgisayarı tarafında 7500 liranın altına alabileceğiniz birkaç alternatif sunmak istedik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yavaş yavaş seçtiğimiz 5 bilgisayarla sizi baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar listemizdeki ilk model HP imzası taşıyan HP 15EC-008NT modeli. Bu modeli 8BR13EA koduyla Aratarak bulmanız da mümkün. 15.6 inçlik Full HD LED bir panelle geliyor bu bilgisayar. Ekran çözünürlüğü ise 1420x1080 piksel. 16 GB DDR4D mi var? AMD tabanlı Ryzen 5 işlemci ile geliyor. Bu işlemcinin çalışma hızı ise 2.10 GHz. Hard disk tarafına baktığımızda 1 TB'lik SATA'ya 256 GB'lık SSD'nin eşlik ettiğini görüyoruz. Ekran tarafında ise arkadaşlar Nvidia imzalı GeForce GTX 1050 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartının RAM miktarı ise 4 GB. Dolayısıyla baktığımız zaman özellikleri itibariyle sizleri tatmin edecek bir bilgisayar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu listemizdeki tüm bilgisayarlarda 16 GB RAM var arkadaşlar. Çünkü malum önümüzde yeni nesil konsollar falan çıkacak. Dolayısıyla 16 GB RAM kapasitesinin altında bir laptop alırsanız Muhtemelen 2021 itibariyle çıkacak oyunlarda çok çok çok zorlanabilirsiniz ki malum şu anda PUBG bile 8 GB minimum RAM istiyor. Hatta bazı bilgisayarlarda gecikmelere falan neden oluyor bu RAM kapasitesi. Dolayısıyla sizde farklı bir bilgisayar alsanız da alacağınız bilgisayarın RAM kapasitesi mutlaka 16 GB ya da daha fazla olsun. Bunu da sizlere dipnot olarak tekrardan belirtip ikinci laptopumuza geçelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar sizlere önereceğimiz ikinci laptopumuz ise Casper imzası taşıyan Excalibur G770 serisine ait 9300-B1-G0-R modeli. İnternette bu şekilde aratarak bulabiliyorsunuz. Bu bilgisayarın fiyatı 6940 lira civarında yani yaklaşık olarak 7000 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Ekran tarafına baktığımızda 15.6 inçlik Full HD bir IPS panelle karşılaşıyoruz. Bu ekranın çözünürlüğü 1920'ye. 1080 piksel. RAM tarafında ise 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. İşlemcide ise 9. nesil i5 işlemci bulunuyor arkadaşlar. Bu işlemcinin hızı 2.40 GHz. Hard disk ve dahili depolama tarafında ise 1 TB'lık SATA'ya 120 GB'lık SSD eşlik ediyor. Ekran tarafında ise Nvidia imzalı GTX 1050 ekran kartı var. 1050 ekran kartının RAM miktarı ise 3 GB Genel olarak tatminkar özelliklere sahip bu bilgisayarlar arkadaşlar. Günümüzdeki bütün oyunları oynamanız mümkün. Tabi bazı oyunlarda ekran kartından ötürü kasma yapabilir. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Üçüncü modelimiz ise Lenovo Legend Y53081FV çift ytx modeli arkadaşlar. İnternette bu şekilde aratarak bulmanız mümkün. Fiyatı 7200 lira civarında. Bu bilgisayarda 15.6 inçlik Full HD IPS bir panel bulunuyor. 1920x1080 piksellik ekran çözünürlüğü var. RAM yine dediğimiz gibi 16 GB'lık DDR4 diğer bilgisayarlarda da zaten RAM miktarı bu şekilde arkadaşlar. İşlemci tarafında 8. nesil Intel Core i5 görüyoruz. Bu işlemcinin hızı ise 2.3 GHz. Dahili depolama tarafında ise 1 terabaytlık SATA'ya 128 GB'lık SSD'ye eşlik ediyor. Ekran kartında yine diğer bilgisayarlarda olduğu gibi Nvidia imzalı GeForce GTX 1050 Ti ekran kartımız mevcut. Genel itibariyle Lenovo'nun Legend serisi zaten popüler arkadaşlar. Dolayısıyla dilerseniz bu modelde de tercih edebilirsiniz diyor ve dördüncü modelimize geçiyoruz. Dördüncü modelimizde arkadaşlar yeni bir HP imzası bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 7200 lira. HP 15-DK-016NT olarak ararsanız Bulabilirsiniz internette 15.6 inçlik Full HD IPS panelle geliyor bu bilgisayar. Ekran çözünürlüğü ise 1920x1080 piksel 16 GB'lık RAM bulunuyor bilgisayarımızda arkadaşlar. Ve Intel imzalı 9. nesil i5 bir işlemci var. Bu işlemcinin hızı 2.4 GHz. SSD tarafında 512 GB'lık bir boş alan bulunuyor. Fakat buradaki en önemli dezavantaj bir satanın bulunmaması dolayısıyla... Bu 512 GB'lık SSD'ye oyunları sığdırmanız gerekiyor ki günümüzde bir oyunun 50-60 GB yer kapladığını düşündüğümüzde bu miktar sizi biraz zorlayabilir yani öyle aynı anda 10 tane oyunu bilgisayarınızda tutamazsınız lütfen bunu da dipnot olarak belirtelim. Ekran kartı tarafına baktığımızda ise yine GeForce imzalı bir ekran kartı görüyoruz GTX 1650 bulunuyor bu bilgisayarda bu ekran kartının bellek miktarı ise 4 GB arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar saydığımız bilgisayarlar genel itibariyle birbirine yakın kalibredeler. Fiyat olarak da dediğim gibi hepsi 7500 liranın altında ve 6500 liranın üzerinde etiketlere sahipler. Yani şu anda böyle sizi bir 3-4 sene götürebilecek, sıkıntı çıkartmayacak bir laptop arayasanız en azından 6500 lirayı gözden çıkartmak zorundasınız arkadaşlar. Evet geldik listemizdeki son modelimize. Son modelimize özel bir pencere açmak istiyorum ben. Hem iş için... ...hem de oyun oynamak için bir bilgisayar arıyorum diyorsanız... ...buna da bir tane model ayırdık arkadaşlar. Malum oyun bilgisayarlarının tasarımı biraz böyle aşırı kaçabiliyor. Dolayısıyla ben sade tasarıma sahip hem iş için kullanacağım hafif... ...hem de beni oyun oynatabilecek bir bilgisayar arıyorum diyorsanız... ...bu modeli size özel seçtik diyebilirim. Master'ın Huma serisinden bir model belirledik arkadaşlar sizin için. Master Huma H4 V3.2.1 modeli fiyatı yaklaşık olarak 7500 lira arkadaşlar... Bunun ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel 14 inçlik Full HD IPS bir panele geliyor bu bilgisayar. RAM tarafına baktığımızda 16 GB'lık RAM'imiz yine bulunuyor. İşlemcide ise 10. nesil i7 ile birlikte geliyor ki bu önemli bir pencere. SSD'de 512 GB'lık alanımız var. Ekran kartı tarafında Nvidia imzalı GeForce MX250 ile birlikte geliyor ki bu ekran kartının bellek boyutu. 2 GB. Baktığınız zaman ekran kartı biraz zayıf gibi duruyor olabilir. Lakin burada arkadaşlar şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu bilgisayar hem iş hem de oyun için kullanabileceğiniz bir alternatif sunuyor sizlere. Yani hafif bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla alıp taşıma tarafında size pek çok avantaj sunuyor. Dediğim gibi listemize 5 tane bilgisayarı sizler için listeledik. Dilediğiniz modele göz atabilirsiniz. Ve farklı alternatifler olduğunda... Unutmayın bunu da sizlere bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.